Yaklaşık bir buçuk yıldır hayatındasınız. Böyle canlı görmek de ayrı bir şeyiydi,isi oldu. Ben çok öfkeli, kuralcı, ondan sonra şey, işte ondan sonra böyle kendi insanlardan kaynaklandığını düşüne ve sürekli karşı tarafta problemin olduğunu düşünen birisiydim. Aslında her şeyin kendimde olduğunu, sonradan işte sizin videolarınızı izledikçe, kitaplarınızı okudukça idrak ettim. Yani yaşadığımız her şey aslında biziz. Yani kendim olduğunu idrak ettim. Ee, çok şey kattınız hayatıma ve ben teşekkür etmek için buraya çıkmak ben istedim. Ben size teşekkür ederim. <gülüyor> Kendinize emek verdiğiniz için. <gülüyor> çok, çok, te çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok sağ ol. Evet. Bir daha alalım ondan sonra başlayalım. Hadi gel, oh, maşallah bir sürü şimdi böyle eller kalkıyor, ne mutlu, arada yapalım onları. evet. Ben uzun süredir kendi yolculuğumu yapmaya çalışan bir insandım. Hocamla tanıştıktan sonra hayatım... Başka <gülüyor> ölçüde değişti. Sürekli suçlayan, kızan, öfkelenen, katı, sert. Böyle e, kendimi kıran döken bir kadındım sürekli ama her şeyde yani bu böyle bir de başak burcuyum <gülüyor> üstüne e, katmerli bir şekilde bunu yaşarken şimdi 2-3 gün önce hocamın e, şifacının yolculuğunda baştan beri birlikteyiz 2-3 gün önce dedim ki belde bir gariplik var şikayet edecek bir şey yok bir dinginlik <gülüyor> geçen sabah kalktım yataktan bir hafiflik bedenim hızlı dedi detokslar zaten ayrı muhteşem kendime bakıyorum ki gel, burada bir, bir gariplik var sonra dedim ki ben o kadar hani yüklerle, kızmayla suçlamayla besleniyordum ki şimdi onları artık kendime yaptık yolculukta bulamayınca e, kendimi boşlukta istekliğimi fark ettim şimdi yine malzemesi geçişli artık sakinliğe alışmaya çalışıyorum <gülüyor> ve bu çok güzel bir duydu hocam size çok teşekkür Eski ediyorum eskisen öldü Öldüm. Bakın, geçmişte. Bakın. Evet. Neyle öldü? Nasıl öldü? E, kendime yaptığım yolculukta e, her şeyin kendimden kaynaklandığını gördüm zaten. Hatta sizinle diriliğin yolunda bir çalışma yapmıştık. Hatırladınız mı? Hocam bilmiyorum ama. E, Kendimi, şimdi mesela dışarıda birilerini görüyorum, bir şey yaşıyorum ya da bir olay seyrediyorum. Eyvah diyorum bana ne anlatıyor. Şimdi ben başlıyorum düşünmeye. Sürekli kendimle yolculuktayım. Yani bu öyle güzel bir hal ki zaten dışarı ile ilgilenmeye vaktim bile kalmıyor. kendimle uğraşmakta. <gülüyor> Hocam size çok teşekkür ederim. Ben İyi de ki teşekkür için. ederim. Çok sağ olun. Hadi bir el daha vardı. Kısa öz gel. Ondan sonra yine bir devam edelim. Arada dinlenirken sizlere yine bir paylaşım yaparız. Sayın Ünal Güler. Vakit gelmiş bir mi? paylaşımı da gerçekleştirdikten sonra sizi takdim etmek üzere müsaadeniz. Tamamdır. Ki. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Hocam. Hoş geldiniz. Sağolun. Sizinle, sizinle tanışmak çok güzel hocam. Maşallah. Ben sizin gruplarınızla falan değilim ama bir Instagram programlarında katıldım. Orada size bir soru sormuştum. Daha doğrusu burun ucundaki benle ilgili oradaki e, sliker sormuştum. Neye bu öfkeniz, neye bu kininiz, neye bu nefretiniz demiştiniz. Ama ben bugüne kadar 40 45 yaşına gireceğim. Çok heyecanlıyım böyle. Neye öfkenin olduğunu, sizin o anlatışınızdaki ifadeniz, neye bu öfkeniz dediğinde, öyle derinlerden öyle şeyler çıktı ki, üzerimi ördüm, üzerimi kapattım. O öylesine bir... Yani bu öfke gerçekten de bastırılmış, bu kadar vermiş bir öfkeydi. Babam oğlan Allah rahmet eylesin, çok zorlu bir hayatım oldu. 5 yaşındaydım annemi kaybettiğinde Babam burada değildi, o zaman Kırşehir'deydi. Benim şu an burada, annemle mefatildeydi gibi o 5 yaşındaki çocuk, 45 yaşındaki şu an Selma olsun. Bunu anlatabilmek var ya. Benim için çok büyük bir kivide açmak gibi oldu. Özgürlük. Evet hocam. Çok Ama hala e, babamla ilgili her seferinde bir şey yaptım Her seferinde annemi zaten tanımıyorum. Onun sesini merak etmek. Annemin sesi var mıydı? Bana benziyor, ablalarıma benziyor diye merak ettim. Ve onları asla sormamak. Hiçbir şekilde sormamak. Bu kelimeleri o kadar çok kullanıyordum ki asla kesinlikle. Sizin burada o yayınlarda olsun o anlatımlarınızda, çanır yayınlarınızda yani bunları incelmeye başladıkça, salkmaya başladıkça, bunlardan özgürleşmeye başladıkça hele sizin o ifadeniz, neye bu öfke? Öyle gizli saklı şeyleri örtbas etmek zorundasın. Çünkü söylediğinde bana değil hocam. Bu saklamanın faydası da varmış hocam. Ama inanın hala özgünleşmeye çalışıyorum. Yoldayız. Bakın. Arkadaşımız ne dedi? Yoldayız. Hemen bitmeyecek ama her bir aşamada bambaşka güzellikleri taşıyacak. Ve o öfkenin evet faydası da var ama sen vaktiyle öfkeyi bırakmıyorsan seni yakıyor. Onun için belki vakti gelmiştir. Bugün çözülmesine de niyet et. Yanıyordum. Evet. Çok yanıyor. Gizli, gizli, çok yanıyor. Çünkü bir yaşadığın normal hayatım var. Selma nasıl? Çünkü yaşadığın hayat çok güzel. Çok güzel, şahalı, şahane bir hayat. Ama altındaki o öfkenin, nefretin altında saklanan küçücük bir tane. Şimdi asıl öfke acaba nereye? Vakti olursa onu paylaşalım. Evet. Tamam. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum hocam. Çok iyi. Teşekkür, adan adan teşekkür adan. ediyorum size. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür. Değerli konuklar, Keçi Belediyesi Başkan Vekili Sayın İfnat Demir, Keçi Öğren AK Parti İlçe Kadın Koldarı Başkanımız Sayın, Sayın Saygılar Küçükler, Keçi Öğren Konseyi Başkanımız Sayın Diler Yatım Hasül, Değerli Hanefendiler ve Efendiler. Kirti Öğren Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde Kirti Öğren Sanat Kalefisi'nde gerçekleşen söyleşi programlarımızın Yunan Gülen'le gerçekleşecek olan söyleşisine hoş geldiniz. <Gülüyor> Kirli'nin ilişkisi yolunda hayat yolunda yol alıyoruz hepimiz. Paylaşmak ki o en güzel deneyimlerimizi, yaşanmışlıklarımızı, ama bugün bizlerle o görünenin ötesini görünmeyenle yüzleşerek bilgilerini aktaracak olan ve yeniden başlayanlar için hazırsanız eğer bilgilerini paylaşacağım. Sayet bin altın huzurlarınıza arz ederim. Ne mutlu. Huzurda olalım. Madem ki huzura davet edildik, değil mi? Çünkü huzurlu olmadan. Huzura davet edilemiyorsun. Ve diyoruz ki sen eğer huzurluysan huzuruna çağrılırsın. Eğer huzursuzsan bu sefer şeytanın huzurunda oyalanırsın. Öyleyse her birimiz hayatımızı iyileştirmek mecburiyetindeyiz. Her birimiz hayattan tad almak Hayatla barışmak, kendinizle, ailemizle, ülkemizle, devletimizle, milletimizle barış içinde olmak, huzurlu olmak mecburiyetindeyiz. Neden? Burada huzur yok, huzurunda olamıyorsun. Bu kadar basit bir matematik. Öyleyse her birimiz kendimize şunu soruyoruz. Neden dolayı ben şu ana kadar huzursuzluklar içindeydim? hangi ihtiyaçtan dolayı girdiğim ortamlarda huzuru birileri bozdu ya da ben bozan ya da huzursuz bir ortamın içinde olan oldum. Sizin içinizde huzur olduğunda girdiğiniz her ortamda huzur olacak arkadaşlar. Maya sizsiniz. Mayayı siz çalacaksınız. Çünkü sizin içinizde eğer o eminliğin dinginliği teslimiyeti varsa orada huzur var. Endişe varsa korku varsa bir şey kaybetmedi. Sanki hani birileri bir şey yaptığında değişecek gidecek, kaçacak bir şeyler var zannedip her şey onun idaresine değil zannettiğim yerde huzursuzluk var. Oysa ki her şey hayra, güzene ve güzelliğe akar. Ama insan olarak bazen biz deriz ki acaba bu işin arkasında olumsuz bir şey olabilir mi? Birileri art niyetli bir şey yapıyor gibi görünse de ya da orada senin gözlem yaptığın açı sanki sana zarar veriyor gibi görülse de her türlü durumun sonu hayra çıkıyor. Ama nasıl? Burada ilk önce insan olarak anlayamıyoruz. Bir hastalık, bir rahatsızlık geldi. Nasıl hayrıma çıkar? Bir sorun, bir dert, olumsuz bir halde bir pozisyon içinde kaldım. Bunun neresi hayır? İşte atalarımız diyor ki derdine diyor. Derman arar iken derdin sana dermanmış Öyleyse her birimizin dert zannettiği, sorun zannettiği, hatta hayırsız zannettiği şeylerin arkasında bir hayır var ve bunu ancak hayatı, hayatın alfabesini, kendini ve nefsini bilerek bilebiliyorsun. Onun için Nefsini bilen, kendini, kendini bilen Rabbini biliyor. Öyleyse her biriniz hayatın size anlattıklarını okumak ve okuduğunuzu da anlayarak uygulamak durumundasınız. Onun için ilk ayet oku. Soruyor kişi, ben ne okuyacağım? Niye okuyacağım ki? Kitap mı okuyalım. Evet, okuyun. Ama kitap okumak sana hayatı okumayı öğretiyorsa oku o kitabı. Eğer okuduğun kitap sana ona bire hizmet etme aşkını vermiyorsa, şevklendirmiyorsa, başka insanlara fayda vermeyi, yararlı olmanın içinde kıvılcımını uyandırmıyorsa o kitap boş, zaman Harcayıcı ve aslında gereksiz bir kitaptır. Bir matematik kitabı hayatın matematiğini öğretir. Bir fizik, bir fen kitabı doğa yasalarını öğretir. Bir sosyal, ortam, ilişkileri öğretir. Evet bunların hepsine ihtiyaç var. Onların her birinin arkasında çünkü mekanizmayı ve sistemi görürsün. Ve bütün kutsal kitapların içerisinde birden geldiklisi hepsinin içerisinde onun mührü, bilgisi vardır. Ama en önemlisi hayatı ve kendini okumaktır. Onun için biz bugün dedik ki, ankasal doğum dedik. Belki böyle bir kelime daha evvelden kullanıldı ya da kullanılmadı bilmiyorum. Akıştan gelen böyle bir ilham. Şimdi tabi ankasal doğum deyince önce hoşumuza gidiyor. Doğmak ne kadar güzel bir şey. Demek doğum yeni bir başlangıç. Ve Ankara'mızın da ankası, başı. Ve bir taraftan ülkemizin başşehri, başkenti, merkezi. Seçilmiş bir şehir. Sadece Türkiye Cumhuriyeti kurulurken değil, tarihte defalarca aslında, o merkezli yapmış bir şehir. Şimdi bazı sezilerle bazı şeyi anlatacağım ama tabii bir de normalde tarih olarak bilinen bazı şeyler var. Mesela tam kelimenin nereden geldiği bilinmiyor. İşte diyorlar ki, yani evet Farsça'da üzüldü, oradan bilmem neydi, işte filanca acaba Ankadır, enkidir yok Anza'dır. Ama hiçbir tanesinin kesin olmadığını da iyi tarihçilerimizin hepsi söylüyor. Tamam da yani koskoca Ankara nereden geldi ya? Net bir şey yok. Dahi, tarih kurumu dahi, yani bütün şey İsa Mansurlu dahil. Yani acaba hani bununla ilgili bu, yani benim sesimin dışında var diye de... Daha önce çalışmada da aktarmıştım. Yani önce ben aktarmıştım, ondan sonra inceledim yani. Eee... Var mı bir yerde bir şey diye. Şimdi tabi biz bugünden bakacağız. Madem ki geçmişte kesintiler var. Öyleyse neden Anka ve Ra? Şimdi Ra'ya bakarsak hani Anka'yı anlatacağız ama bir de Ra'dan bakarsak tüm Rahmani sistemlerin başında bir Ra var. Çünkü Ra hani sorarlarsa işte neymiş? Güneş tanrısıymış bilmem neymiş. Hayır. Bir ses frekansı. Bir titreşim. Ra. Gidiyorsun. Hindistan. Bütün o oküt dinlerde Ra mantra var. Ra mantrası var. Beş bin yıl önce. Sanskritçe'de. veda'larda Ra. Rahman. Abrahman, Brahman, Rahman ve Rahim. Ve Anka ve Rah. Sadece çağrışımlar yaptırıyorum. Ve tabii ki Anka deyince kuşların padişahı. Anka kuşu. Anka kuşu işte kimilerine göre Simurg, batıdan bakarsak Feniks. Yani çok severler onlar, birçok yerde de kullanırlar bu Feniks'i. Ee, Okült sembol olarak da kullanırlar. Ve kendini yakıp küllerinden yeniden var olmanın anlatıldığı bir bilgidir. Bizim bütün masallarımızın içinde aslında perde arkasında Anka kuşu vardır. Bütün kahramanlarımız aslında bir yerde Anka'yı arar. Hani padişahın kızası olur. Kel olan onu kurtarmak için Kafdağının ardındaki o ankaya gitmeye çalışır. Hatta ekskalibur dahi, sihirli kılıçlar, sihirli bitkiler, sihirli küreler, her bir tanesi, bir sürü ejderhaları aşıp, yedi tane kapıları aşıp, her bir tane o masalın içerisinde ulaşılmaya çalışılan Kafdağın arkasında bilgelik, hayat ağacının tepesinde oturup her şeyi bilen, bilgeliğin ve bütün sırların kapısının bir taraftan anahtarı olan bu Anka'yı ararlar. Ne mutlu ki siz Ankara'nın tam da içinde ve merkezindesiniz. Hatırlarsak ya da kıymetini bilirsek. İşte bütün masallardaki o yedi kapılar, yedi kat gökler ya da çok uzak hedeflerde bir sürü böyle aşılacak dağlar, taşlar, işte Ferhat'ı, Şirin'i, Kerem'i, Aslı'sı bir bakarsınız dışarıda neler yapıyor, nerelere gidiyor. Ve bir bakarsın o kadar zorluk, o kadar sanki böyle dışarıda gidilen merhaleler. Kurtarılacak padişahın kızı da, kurtarılacak bazen bir ülkenin, bir devletin iyileştirilecek olan, şifa verilecek olan bir oğul da, bir eş de, her bir tanesi aslında atalarımızın, eski bilgelerin bize aktardığı çok kıymetli bir mesajdır. Dilden dile sırlanmış bir bilgiyi bize aktardıkları. Bok çalayarak bize sundukları çok kıymetli bir ilimdir. Tüm efsaneler, masallar, hikayeler, kutsal kitapların içerisindeki birçok o sembolik anlatımlar, Alem ve Allah gerçeklikleri dahil, her bir tanesinin arkasında aslında işte bize bir bilgi sunulur. Bu sanki dışarıda bir olayı anlatır bize. Bunlar dışarıda, kaftanın ardında. Kurtarılacak sevgili dışarıda. Anka dışarıda bir şey. Acaba öyle mi? Ya senden öte bir şey yoksa? Ya her birisi sanaysa? Senin içinde, kendi yolculuğunda, senin kendinden kendine yaptığın yolculuktaki macera ve senin ulaşman gereken yer ankaysa ya sen zaten Ankara'ya gidiyorsan <gülüyor> ve Ankara'da buluşacaksan, merkeze, kendi merkezine gitmek durumundaysan. İşte bir taraftan yolcu kitabı da çocuklara masallar anlattı. Bir kahramanın hayatın belki de merkezine seni koyarak. Peki geçmişten bugüne bir çoğunuz hayatınızın figürüne oldunuz, başkalarını, başka birilerini baş, role koydunuz ama öyle değil, sen varsın ve senin merkezinde dönen bir kainat var. Onun için yere göğe sığmayan bir mümin kulun kalbine sığırıyor, merkez orası diyor. hatırlatıyor. Onun için şah damarından daha yakınız diyor. Şah damarından daha yakın olan yer neresi ki? O koca yere göğe sığmayan oraya sığıyor. Aslında çeşitli yerlerde, hallerde her birimize mesaj verilmiştir. Binlerce yıldır. Dedim acaba Ankara ne zamanlar hani var? Sümerlerde var. İşte 5000 yıllarda var. Sanskrit'te var. İşte bakıyorsun... İşte bütün Doğu dinlerinde, Mitra'da, Zerdüşlük'te, her bir tanesinde var çeşitli isimlerle. İşte Simurk olarak var. Kimi Simon diyor, Simurk diyor. Bir sürü isimlerde. Ama her bir tanesinde şu var. Bu öyle bir kuş ki gökyüzünde kanatlarını açtığında neredeyse bütün gökyüzünü kapkara yapacak kadar, kaplayacak kadar büyük. Her bir tüyü bir koca ve bir ağaç boyunda. Herhangi bir yaraya, herhangi bir sızıya sürdüğün zaman o zümrüt anka, yeşil bakın, bütün cennet tasvirleri yeşildir. Onun için İslam'da da tüm doğu dinlerinde de haneleri yeşil yaparlar. Çünkü yeşil neyin rengidir biliyor musunuz? Kabulün rengidir. Cennetin anahtarının rengidir. Yeşil. Aynı zamanda insanın enerji merkezlerinin içinde yeşil göğüs bölgesidir. Yani cennet bize enerji merkezlerinden baktığımızda Önce birinci toprak kapısından girersin dünyaya. Köklenmen lazımdır. Sonra siyah ve beyaz kapıdan tüm dualitelerin zıtlıkların ya da Rahman ve Rahim olarak sanki ayrı gibi görünen ama aslında bir olan bir sistemi kavrayışla güce ulaşırsın. Eğer bunun hakkını verdiysen sana yeşilin Cennetin anahtarı verilir. Onun için Arapçada cennet demek yeşil yer ve alan demektir. Bakın, tesadüf ya. Onun için burası yeşildir. Ama o yeşil kabulle açılır. Peki, kabul ne demek? Ne olunca kabul edersin? Ya da neden itiraz içindeyizdir? Şuna itiraz ederiz, buna itiraz ederiz. Yani ol anı, olanı, var olanı, var olanın bilgisini ve bilgeliğini, sen ondan geldiğini ve onun izni olmadan hiçbir yaprak bile kımıldamadığını, her bir şeyin hayra doğru hareket ettiğini kabul edebilir misin? Bu kabulün içinde olabilir misin ki sana cemetin anahtarı verilsin? Ya da ben şunu beğenmiyorum, buna itiraz ediyorum, şunun ayağı, bunun bacağı, bunun şurası, bunun birisi diye eleştiri ya da şikayet halinde misin? Yoksa yaratılanı yaratandan dolayı sevgi halinde misin? İşte bak kabulün bilgisi geldi Anadolu'dan. Anadolu'nun erenlerinde bu bilgi var. Her birisi yaşadı ve sana aktardı. Çok şükür başta Ankara'nın ülkemizin dört bir yanında yaşamış evliyalar, erenler, yaşadığı her türlü hali gönlünde eze eze bize söz olarak, kelime olarak, hal olarak, meseller şiirde olarak aktardı. Ama onlar oraya gelirken işte Anka ile tanıştılar. Ankasal doğum dediğimiz zaman onun bir öncesi var çünkü. Bir halde Bir halde ölmeden bir halde doğamıyorsun. Biz insan olarak bu dünyaya annemizin rahminden bir doğum kapısından geldik. Peki bu doğum kapısından buraya gelirken nerede öldük de bu doğum kapısından geldik? Ya da biz bu dünyada yaşadık ve günün birinde bu dünyada, bu beden içerisinde ölüp, acaba o ölüm kapısından nereye doğuyor olacağız? Bu ölüm ve doğumun bir sonu ve bir sınırı var mı acaba? Sınırlı mı yoksa sonsuz bir hayat mı var? Sen ölünce yok mu olacağını zannediyorsun? Beden bitti... Her şey bitti mi? Ya da sen sonsuz bir varlık olarak mı yaratıldın? Yine tabii ki gerek erenlerimiz, gerek yaşamış bir sürü bilgelerimiz, bizleri bunları anlatmış, aktarmış, hal yaşayanlar. Tabii ki bir bilgi topluma, halka anlatılırken çok açık anlatıldığında birçok kişi bunu anlayamamış, bazen kendileri de hazır olmadıklarından yoldan çıkabilmiş. Bu sebepten bilgiler sırlanmış, bohçalanmış. Aynı Anka masallarında olduğu gibi, yani senin kendine ulaşabilmen için o 7 tane Geçmek zorunda kaldığın hal, durum ya da şey işte tasavvufun içerisindeki o yedi mertebeden geçmek durumunda kaldığın haller içeride sanki dışarıda bambaşka bir şey yapıyor gibi anlatıldı. Onun için masalların içerisinde onları canlı canlı hepimiz yaşadık, gördük, hissettik. Şimdi öyle bir zaman geldi ki artık... O masal diye dinlediklerimizi, hikaye ya da dışarıdaki gibi gördüklerimizi kendi hayatımızla birleştirmek, buluşmak ve uyumlamak durumundayız. Peki öyleyse her birimiz için ankasal doğum ne demektir sevgili Ankara'lılar? Bir taraftan da şunu hatırlatayım. Hani belki diğer arkadaşlar geldim. Sabahleyin 4'te dedim ya böyle bir e, uyandım. Aslında anlatacağım farklı şeyler vardı ama başka bir halle aktarılmam sanki içeriden e, hissettim. Bu da şu ki bugün hayırlısıyla her birinizin kalbine, gönlüne bu kıvılcımı vermek yani aynı o ankanın Kendini yakıp kül ettiği gibi kalbinizden o kıvılcımı alarak geçmişi, eskiyi, tüm o yaşadıklarınızın şükrü, teşekkürü ve helalliğiyle onları yakıp tekrardan dirilebilmek, doğabilmenin belki de bilgisini, sırrını, kıvılcımını da burada ateşleyebilmek. Türkiye'nin, ülkemizin başkentinin şu andaki sembolik bu topluluğu ve grubunun içerisinden. Madem ki Nasrettin Hocamız, değil mi, göle yoğur çalmış, biz de kendi gönüllerimizden o kıvılcımı bugün burada ateşleyelim. Ve içimizde, yüreğimizde nasıl bir enerji, nasıl bir titreşim oluşursa bu birbirimizi halle, gözden göze, gönülden gönüle akıp, belki de her bir alana yayılan olsun. Diğer taraftan, birçok kişi için, hani biz şunu deseydik mesela, ankasal ölüm deseydik, çok hoş durmuyor. Çünkü ölümü uzağa koymak gibi bir, belki de halimiz var. Ölümü, doğumu, Hayatın, doğumu da ölümün beslediğini bazen unutuyoruz. Bu ikisi ayrı değil. Doğum ve ölüm birbirini tamamlayan bir bütün. Ve biz nasıl ki gece olmadan gündüz, gündüz olmadan gece olmuyorsa, geceleri büyüyüp yatıp yatayda, gece negatif bir alandır, dişi bir alandır. Orada nasıl büyüyorsak ama büyüyebilmek için gündüz yemek yiyoruz, hareket ediyoruz, enerji harcıyoruz ama gündüz büyümüyoruz. Büyüyecek enerjiyi topluyoruz. Birine doğum diyelim, birine ölüm diyelim. Biz her gün ölebilmek için yaşıyoruz akşama kadar. Uyuyabilmek için. <gülüyor> Diğer taraftan da her gün Rüyaya uyanabilmek için yatıyoruz. Bak, her gün ölebilmek için doğuluruz, uyanabilmek, doğabilmek için de ölüyoruz. Her gün. Bu nasıl ki bir gün böyleyse bir hayatı da böyle düşüyoruz. Peki öyleyse nasıl ölünür? Nasıl öleceğini bilmeyen doğumu bilemiyor. Çünkü bize doğum gösteriliyor, ölümden de kaçıyoruz. Oysa ki ölmeyi öğrenmek çok kıymetli. Ölümü sevebilmek, ölümü kucaklayabilmek. Bu öncelikle hayatı sevmekle mümkün. Hayatı, sana sunulan imkanları, bedeni, vereni ve aldığını görüp bilip sevmeden bu hayatı kucaklamadan ölümü sevmeye geçemiyorsun. Çünkü eğer ölüm olmasaydı bu dünya nasıl bir yer olurdu? Çok şükür iyi ki ölüm var. İyi ki gece var. Değil mi? Hep gündüz olsaydı. Ama iyi ki de gündüz de var. Ya hep gece olsaydı. Onun için aydınlık ve karanlık birbirini tamamlayıcı uğursuz olarak görebilmek çok önemli. Ama sen bunu içeride yaşamadan hissetmeden nasıl göreceksin? Onun için sadece Rahman değil, sadece Rahim değil, Rahman ve Rahim olanın bir himayesi var. Bu çok ezeli ve kadim bir bilgi ve sır. Bir taraftan gök kubbenin, bir taraftan yerin döşeğinin, şaman Belki atalarımıza gittiğimize gök tengrinin ve yer tengrinin Rahman'ın ve Rahim'in himayesi hep var. Sen istiyorsan orada o açık. Ama sen eğer o himayede olmak istemiyorsan tabii ki bu sefer savrulabilir, saçılabilir ya da yaşadıklarından biraz şikayetçi olabilirsin. Ama her birimiz için işte o Himaye her an var. Hepimiz için var. Dilemek, talep etmek koşuluyla. Çünkü seni dinleyen muhteşem bir sistem, bir kainat yaratıldı. Sana tabi. Ne dilersin diyor. Ben mi dileyeceğim? Benim ne dileyeceğimi benim Rabbim bilmiyor mu? Bana versin benim ihtiyaçlarımı karşılasın, hepsini önüme koysun, ben onları yaşayayım. Ha. Sen talep etmeyeceksin, yan gelip yatacaksın, her şey senin önüne konacak. Peki niye o zaman? O bir şey dilediğinde sadece ol der diyor değil mi? Yani elini böyle yapar demiyor. Düşünür olur demiyor. El sallar olur demiyor. Ol der diyor, bakın. Sırrı veriyor. Öyleyse sen bir şey dileyeceğin zaman onun buradaki halifesi olarak, onun suretinde yaratılmış olarak ol demek mecburiyetindesin. Eğer bir şeyin olmasını istiyorsan. Onun için dualarınızı dahi kulağınıza duyurarak yapmak durumundasınız. Ol diyeceksen kulağın duyacak. Çünkü bu bir frekans. Sana bunu hissettiriyor, sırlıyor. Sesin bir frekansı var. Eğer o frekans sen esirgesen boş bıraktığın alanlar ihtiyaçlarına göre gene dolduruluyor. Ya da sadece laf olsun diye ettiğin, kullandığın kelimelerle kaderin dolduruluyor. Ben kimim ki benim söylediklerim gerçek olsun zannediyorsun? Oysa ki sen insansın. Ve insana verilen güç kıyamete kadar her ne istiyorsa ona verilecek bilgisidir. Peki öyleyse her birinizin istedikleri, istedikleri arzuları ve talepleri yerine getiriliyorsa nasıl oluyor da her birinizin talebi sunuluyor, yani burada bu kadar tilki geziyor, hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor. Bu mümkün mü? İşte bu da Allah'ın büyüklüğü. O kadar muhteşem bir sistem var. Biz bazen hani yüzlerce kişi aynı anda bazı şeyler yapıyoruz. Yani oraya kim nasıl geldi? Kim nasıl talep etti? Yani bizi kim buraya getirdi? Her birimiz. Her birimiz Ol demeden ünal buraya gelemiyor. Ya adam gelmiş işte biz de tesadüfen geldik. Böyle değil. Ol demeden. Kiminiz adıyla sanıyla, kiminiz bir duayla, bir dilekle, bir taleple, bambaşka şekilde bir soruyla, sadece soru sordum. Acaba ol ne demek dedim. Hop cevabı geliyor sana. Acaba ben neden Ankara'da binlerim? Hayat sana cevap vermek üzere hadi kalk diyor. İşte buradaki sağolsun Keçi Öler Belediyesi böyle güzel bir organizasyon yapıyor. Bizi çağırıyor buraya. Sizlerle buluşturuyor. Bizi konuşturuyor, dillendiriyor. Her biriniz burada talep edensiniz. Yani Ünal Güner buraya sadece biriniz için geldi. Her birini zaman. Bakın. Öyleyse getiren sensin. Bu hayatı, bu kainatı ayağına ısmarlayıp getiren sensin. Şimdi tabii sistem böyle ya. Hemen bunun tersini söylüyorum. Ya madem ki ben öyleymişim böyleymişim hani haşa ben tanrıyım o zaman. Ya öyle mi diyor? Sen yani büyüdükçe, bu yüceliği gördükçe eğilmiyor musun? Hemen boynunu diye kuruyor sistem. Firavunların hikayesi gibi. Yani atıyor böyle okuda, vuruyor kartalı. İşte diyor sizin taptığınızı öldürdüm artık o yok ben varım diyor da küçücük bir sirkesini burnundan girip kafasını vura vura öldürüyor onu. Kendini öldürüyor bir sineye. Öyleyse hem bir zerre ve bir hiçiz ve bir taraftan da o zerre olarak bütünün içinde onun temsilcisiyiz. İşte bu dualite sistemi, bu ikilik sistemi, yani bir tarafta Rahman, bir tarafta Rahim, bir tarafta yerin bilgisi, bir taraftan göğün bilgisinin ne kadar birleştiğinin farkındalığı, birleşikliğini alabildiğimiz ölçüde ikilikler, adım adım birleşmeye, buluşmaya başlıyor. İşte o zaman yargıladıklarımızdan özgürleşmeye başlıyoruz. Zıtlaştıklarımızdan yavaş yavaş soyulmaya başlıyoruz. Ötelediklerimizle yaklaşmaya başlıyoruz. Kızdığımız, suçladıklarımız ya da eleştirdiğimiz ne varsa bir bakıyoruz ki her birinin önemli bir yeri var, bir noktası var şehrin bir tanesi diyorlar ki kara sinekleri yok edelim işte çok pis bilmem ne şudur budur. Bütün ne varsa temizliyorlar, ilaçlıyorlar. Ertesi sene şehirde müthiş bir koku. O koku nereden geliyor? Aa, meğer bu kara, o pis dediğimiz sinekler gidip o koku yapan şeyleri yiyormuş ve şehir kokmuyormuş. Çöpleri yediği için o kokular gidiyormuş. Hemen başka yerlerden sinek ithal edelim de şu dengeyi tekrar kurarım. Biliyorsunuzdur, İstanbul'da e, Sümbül Efendi'nin bir talebesi var, Merkez Efendi. Sümbül Efendi bir derste bir ödev veriyor talebelerine. Diyor ki, şimdi diyor, evet haşa Allah bir tane ama şimdi bir günlüğüne sizler onu yerine geçeceksiniz ve Dünyayı, hayatı, kâhniyatı, şimdi nasıl istiyorsanız yaratın, bu ödevi bize yapın yarın getirin diyor. Tabi her bir talebe teker teker anlatıyor. Ben diyor bir tanesi baktım diyor insanların kanadı yok, kanat verdim. Her insan bir yere gidecekse kanatlı olsun. Bir tanesi diyor ki ben diyor öyle bir sistem kurdum ki bundan sonra diyor aslanlar ceylanları yemesin herhangi bir canlı, başka bir canlıya zarar vermesin ve sadece iyilik olacak, bütün kötülüğü kaldırdım diyor. Her bir tanesi bir şeyler söylüyor. En sonunda merkez efendiye geliyor sıra. Kusura bakmayın diyor. ben ödevimi yapamadım. Neye dokunsam diyor? bütün denge bozuldu. Hiçbir şey tekinden kımıldatamadım. Ne yaptın o zaman diyor. Tekrar her şeyi kendi merkezine koyduk. Dokunamazsın, tamamsın, değiştiremezsin. Zaten müthiş bir ahit var. Sadece merkezine zehir Her biriniz aslında bu hayatın içerisinde bir yolculuğun içindesiniz. Ve o yolculuk sizi size götürmek için. Ya tamam da şimdi bak aileye doğduk, anneye doğduk, tamam mı da sabitleyin? Çalışıyorum. E, aile var, anne var, ilişkiler var, ekonomide şunlar var, bilmem bunlar var, inişler, çıkışlar, şunlar, bunlar E ee? Ve bir bakıyoruz ki hayatımızda her birimizin bir sürü olaylar, durumlar, şunlar, bunlar ve unutuyoruz. Buraya niye geldiğimizi unutuyoruz. Neden dünyadayız? Neden buradayız? Neden Ankara'dayız? Neden bu ailenin içindeyiz? Bunların her birinin çok kolay bir cevabı var. Tesadüf. Yani tesadüf yoktu. Her şey planlı programlıydı. Tesadüfen de bu zaman, bu dönem... Bu ülke, bu coğrafyada doğdun. Tesadüf. Zaten ne bu anneyi ben seçtim, ne bu babayı, ne bu işte diyelim ki ülkede doğmayı, ne bu şartları, ne bu zamanı. Şimdi burada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burada belki birçok arkadaş da şahit olmuştur. Yaptığımız bütün çalışmalarda her bir şey biz seçtiğimiz çıkıyor. Evet. Anneyi, babayı hala seçmeye devam ediyorsun hatta. Bu ülkeyi yaşadıklarını rahatsızlıklarını, sorunlarını kayıplarını her bir şeyi sen seçiyorsun. Hepsinde onayın var. Hepsinde ol demişsin. Nasıl olur bu ya? Eğer ben seçiyorsam Hani deli ki olumsuz bu kadar durumu ya da beni rahatsız edecek, hayatımı tatsızlaştıracak bir pozisyonu niye seçeyim diyor kişi. Yani akılsız mıyız yani? İnsan deli olması lazım ki şöyle şöyle bir kaybı bazen bir iflası, bazen bir kaosu çağırmış hayatına. Diyelim bir anne, ya ben çocuğumun hiç şöyle olmasını istemez miyim diye bakıyoruz ki istemiş. Allah Allah. Ben hiç ailemle şöyle olmak ister miyim? Bağırtmak ister miyiz? İstemişiz. Bak, o çocuğun bağırması dahil annenin, babanın her bir tanesinin imzası var. Diyor ki yani bir anne çocuğunun mesela hasta olmasını hiç ister mi diyor. Evet diyoruz. Bir tane otistik anne geldi işte. Yani çocuğu otistik, 4 yaşlarında falan. Yani siz böyle diyorsunuz ama dedi, mümkün değil dedi. Yani hangi anne bunu ister dedi. Peki dedik, sen şimdi hamileyken ne diye dua ettin? Bir daha bakalım. Hep güzel şeyler söyledim dedi. Neyse en sonunda bir tane çıkardık. Öyle bir çocuk doğurayım ki, Hayatım ona vakfedeyim. Bütün hayatım çocuğum olsun. İşte al sana. söylediğim dileğin yerine gelmiş. Bu bu demek mi? Evet, bu demek. Bakın, bunun gibi düşünün. Onun için senin talep etmediğin hiçbir durum sana kader olarak sunulamıyor. Şimdi bu bize neyi gösteriyor bakın. Bu dediğime itiraz olan var mı? Olabilir yani, çok normal. Yani her birimiz eğer bütün kaderimizin, başımıza gelen her türlü olayın sahibi isek o zaman dışarıyı suçlayamayız. Bitti. İşte burada bir dönem başlıyor bizim için. Hani yazının icadı diye bir şey var değil mi? Yazının icadı demek, tarihin başlangıcı demek çünkü. Bir dönem kapanıyor ve yepyeni bir dönem başlıyor. Onun için diyorlar ki yazının icadı aslında bütün insanlık tarihin şununun bunun başlangıcı olduğu için tarihin başlangıcı yazının icadıdır. Bu bir devrimdir. İşte arkadaşlar, bu anlattığım bilginin idraki de senin devrimindir. Bakın, yani alın yazının icadını bildiğin andan itibaren artık senin için başka bir hayat başlıyor. Nasıl bir şey? Bir bakıyorsun ki, kalemin dilini. Allah sana bir dil vermiş, yazdırıyor. Konuşurken kaderini yazıyorsun. Baştan sona ve sondan başa. Ne demek? Zamansız bir dönemin içinde yazıyorsun bunu. Yani bazı söylediklerin gelecekte çıkıyor, bazı söylediklerin geçmişi yaratıyor. Tabii ki işin içinde sırlar var. Diğer taraftan, bütün seçimlerini ol diyerek yapıyorsun ve onun içerisindesin sonsuz bir zamanda. Diğer taraftan başına gelen her türlü olayın, durumun, hali, yaşadıklarının, kazançlarının, mutluluklarının, neşelerinin ve üzüntülerinin de sahibisin. Öyleyse sana dayatılan bir kader olmadığı gibi dışarıda bir suçlu da yok. Tamam da şimdi biz ne güzel dışarıdan şikayet ediyorduk. Annem şöyle yaptı, babam böyle yaptı, kocam şöyle yaptı. Kocamdan şimdi şikayet edemeden ne yapacağım ben? Ne güzel sorumuzu karımızdı. Oh senden dolayı şöyle oldu, sen böyle yaptın bilmem ne yaptın. Yok. bir anda bütün projektörler sana çevriliyor. Sorumlu sensin. Hayatının da sorumlusu sensin. Seçimlerini de sorumlusu sensin. Kaderin de sorumlusu sensin. Çünkü eğer sorumlu sen olmasan sınavı bunun nerede olacak? Bazıları da şunun şey yapıyor. Zaten Allah bütün kaderi yazdı, bitirdi. Benim yapmama bir şey yok, gereken bir şey yok. Zaten o kaderi yaşayacağız. Bu kader. Hadi ya. Külli iradeden bunu mu anlıyorsun? Külli irade demek her şeyin çoktan olup bittiği bir zamanda görünmesi demek. Oldu bitti zaten. Ama sen zaten bunu anlayacak durumda değilsin. Onun için külli iradeyi hiç konuşmuyoruz bile. Bizim işimiz cüz'i irade bile. Cüzi iradeye konuşuyoruz. Yani zamana bağlı olan bir zamanı, dünyayı, hayatı konuşuyoruz. Zamansızlığı anlayan var mı? Yok. Ne demek bilen var mı ki şimdi biz külli iradeye konuşalım? Yani sonun başın her şeyin bir an içerisinde var olduğunu ve yok olduğunu idrak edebilir miyiz? Sadece konuşuyoruz. Bak külli irade dedik, onun için onu aldık. Biz geliştikçe külli iradeyi anlayabiliriz. Haddimizce. Adım adım, küçücük küçücük. Ama şimdi cüzide, yani bize verilen sorumluluklarda bu hayat sana armağan ve sorumlusu sensin. Şimdi bu tabii önce kulağımız da girdi. Ha böyle bir şey söyledi birisi. Şimdi bununla birlikte işte sen birçok alanda yok edecek, yıkacak bazı bilgiler geliyor. Sen şimdi nasıl hani böyle Anadolu sokranmak diye bir deyim vardır. Nasıl işte birinden şikayet edeceksin? Asıl dedikod edeceksin şimdi. Konuşulacak şeyler bitti. Yani adam ölmüş karısının arkasından on yıllarca konuşmuş, dert yanmış. Şimdi diyor ki senden. O adam ne yapsın, nasıl yaşasın şimdi? Benim kızım şöyle yapıyor, kızım böyle yapıyor, bilmem ne yapıyor, bitti. Yıkımı görüyor musun? Projeksiyonlar sende. Ne dilediğinde böyle oldu? Neye oldu dediğinde bu hayatı, bu kaderi yaşıyorsun? Neyi dillendirdiğinde bu oldu? Ne sorduğunda bu sunuluyor? Neyi çağırıyorsun? Şimdi bu sefer başlıyor kişi. Öyleyse çağırırken değiştireyim, şöyle yapayım, böyle yapayım ki Allah'ı kandırırım diyor. Hadi olumlamalar yapalım. Batı menşeili. Oldu, oldu, oldu. Gülüyorsun Gülüyor sen. İçeriden gelmeyen de içeriye giremez. İçeride ne varsa o çıkıyor zaten. İfadeni, dilini iyileştirebilmek için halini iyileştirmen gerek. Fikrin neyse zikrin o. Zikri değiştirerek olmuyor hiç sadece. Ama fikir ve zikir bir idrakla aynı anda dönüşebiliyor. Onun için kelam bilginliği bir çalışma geliyor. İnşallah Ocak ayında yapacağız. Bir atölye çalışması. Yani ifadeyi tamir ettik. O tamirle birlikte adım adım ondan sonra ifadenin dönüşümü, dönüştürel gücü, simyası aslında bir ifadenin aynı anda sözün bir büyü gibi kullanılmasının sistemi ve mekanizması hani o adı abra kadabra denilenme kelimeleriyle sembolik anlatılan şeyler boş değil. An, an bunu yapıyorsun çünkü. Hatta kendi hayatında kendine öyle büyüler yapıyorsun ki ifadelerinde, sözlerinde. bazen kendine, bazen çevrene. Özellikle Sözle ne anlaşmalar yaptın ve belki yapmakta devam ediyorsun. Ben asla seni bırakmayacağım. Peki diyor. O kişi hayatından gidiyor ya da ölüyor gidiyor. O hala o kişiyle. Hayatından çıkartamıyor. Neden? Anlaşması var. Seni dinliyor hayat. Asla seni unutmayacağım. Unutamıyor. Neden olduğunu hatırlamıyor. Adamdan ayrılmış, iki tane koca eskitmiş hala o söz işlevini devam ediyor. Anlaşma diye. Adı ne kadar güzel değil mi? Anlaşma. An neydi? Geçmiş ve geleceği aynı anda içine alan sonsuz ve sınırsız bir zaman içinde anlaşıyorsun. Ve bu sefer birçok kişi yaşadıklarından, deneyimlerinden, başına gelenlerden önce dışarıyı ama bütün dışarıyı suçlamaların da ardından bir yere şikayette bulunması gerekiyor. Ve bütün kapılar dönüyor, dolaşıyor, Allah'a çıkıyor. Yani senin şikayet ettiğin. Her türlü kişi, olay ve durum aslında yaradanı şikayete geçiyor. Çünkü bir yaradan var, bir sahip var, bir sistem var, kurulu bir düzen var ve sen şimdi diyorsun ki hayır bu sistem güzel değil. Benim istediğimi bana vermiyor. E bütün istediklerini veriyor. Benim istediğimi bana vermiyor diyen var mı? Maşallah burada herkes istediğini alıyor. O varsa da emin olun ki her istediğin veriliyor. Sadece bazen sen görmüyorsun. Şimdi diyor ki yani ben böyle mi evlat istedim? Böyle mi koca istedim? Gel bakalım diyoruz. Bakalım böyle misin? Bir bakıyoruz kişinin kocasından bütün şikayetlerini daha evvelden babasından yapmış babasına olan şikayetler bambaşka bir boyutta. Kocasına gelmiş. Kocasındaki hal ve durumlar oğluna gelmiş. Ya tamam hadi. Babanı seçme diyorsun. Kocanı da bir dalgınlığa geldi diyorsun. Peki oğul o da aynı şeyi anlatıyor sana. Bir de katmerli gidiyor, kaptaya kadar ya da işte anne, kız ya da vesaire. Oysa biraz önceki söylediğim alın yazını icadını fark ettiğinde kaderinin kaleminin dilin olduğunu fark ettiğin an bütün durum değişiyor. Artık kaçacak yerin yok. Aynaya bakıyorsun bu benim ve bu benim eserim. O bütün kırışıklıklar, bedendeki bütün durumlar. Sağlığın azalması, çoğalması, kendini güzel görmen görmemen, yaşadıkların, ilişkilerin, potansiyelinle yansıttığın, var ettiğin bu. Bu senin eserin. Hayır bunu bana Allah yaptı. Hayır Allah sana ortam, zemin ve bütün ilahi yasalarla ortam hazırladık. Bu hayatını ister cennete ilersin, ister cehenneme. Hani birçok kişi şöyle zannediyor. Adem'le Havva işte gitti o elmayı yedi, cennetten kovuldu. Geldik gene Anka masalına. Hayır. Her an bu sana sunuluyor. Her an o elmayı Havva sana sunuyor. Yer misin? Yediğin anda cennetten kovuluyorsun. Her an. Ya da iblis de sensin orada, oradaki yılan da, tavus kuşu da, oradaki ağaç da, elma da sensin. Onun için biz yolcu kitabına dedik ki, sen kendine çıktığın bu yolda hem yolsun, hem yolcusun, hem de varacağın yersin. Tabii böyle deyince, ilk önce şöyle ya ben o kadar yol kat edeceğim de kendime mi varacağım? O zaman ben zaten buradayım. Çok da fazla bir yere gitmeye gerek yok. Acaba kendin ne? Hani bende bir ben var diyor benden şey Acaba o içeride ne var? Neyle buluşuyoruz? Nereye davetliyiz? Biraz böyle ucundan tadanlar enel hak diyor. Oysa ki o daha kapıdan böyle ışık sızdı, tamam ben oldum, bittim diyen çok insan var. Oysa ki kapıdan sızan ışık o. Minnacık bir şey, gölgeler. Daha kainatın o sonsuz sistemin içerisinde neler neler ne keşifler var. Defalarca ölüp dirilmeler var. Öyleyse... Anka olabilmek, her öğrendiğinin içerisinde ölebilmek, onu gömebilmek ve içinde yeniden doğabilmek. Peki sen geçmişte öğrendiklerin, öğretilenler ve ezberlediklerinin içinde ölebiliyor musun? Şimdi Hz. Muhammed. Her gün yeni bir bilgi kulesi yapıyormuş. Ve o bilgi kulelerini yıkıp ondan sonra tekrar sıfırdan bütün bildikleriyle yeni bir oluşum meydana getiriyormuş. Şimdi sen bir kendine bak bakalım. Hayata bakışın, bakış açıların ne kadar dönüşüyor? Ne kadar yıkıp yeniden yapıyorsun? Yoksa öğrendiğin ya da anladığın, inandığın bir şey pitme diyorsun. O putu kaç kere kırdım? Bak görüyor musun? İşte diyelim ki Hz. İbrahim, Hz. Muhammed gittiler Kâbe'nin içindeki putları kırdılar. Oh ne güzel kafirler. Görüyor musunuz? Bak putlar gitti. Artık put bitti. Öyle mi acaba? Bugün perestik yok mu? Ya da senin putperest tarafların yok mu? Dedik ya, her an senin için devam ediyor. Ayetler her an yazılıyor ve her an senin ayetinin içerisinde oku deniliyor. Senin putların nerede peki? Sen nereye sakladın ya da saklandın? Senin kendi hayatının içerisinde ezbere, şuursuzca, idraksizce, korkuyla, endişeyle taptığın ya da tapındıkların var mı? Yoksa gerçekten sadece o bir olana mı iman ediyorsun? Her türlü korktuğun ve kaçtığın ya da sahiplendiğin şeyin aslında putun olduğunu hatırlıyor musun? Bu benim dediğin her şeyin senin putun olduğunu ve o putun da senin yolunda bir engel olduğunu söyleseler ne dersin? Bir bak bakalım hayatında neler benim? Senin diyeceğin neyin var? Her günü de soralım. Senin neyin var? Kalıcı. Var mı bir şeyimiz? Kıyafetler, amellerimiz. Bakın, şimdi oraya da gidelim. diyor. Ona da oraya da bakalım. Kıyafetimiz, dünyamız, hepsi geçiyor. Hepsi geçeceğiz. Zaman akıp geçiyor, bir nehir gibi. Bakın, burada şunu görmek. Şimdi hani e, Hazreti İbrahim insanlara e, etrafındakileri anlatırken diyor ya, al diyor, ben benim diyor Tanrım diyor yıldızlar diyor. Ben diyor artık ona tapacağım diyor. Aa sabah oldu yıldızlar gitti demek diye benim diyor Rabbim batmayandır. Işığı kesilmeyen diyor. Her an hani orada hikaye biliyorsunuz. İşte hadi ay diyor, hadi güneş diyor, hadi bilmem ne diyor. Şimdi bunların hiçbirisi değilse o zaman diyor. Benim Rabbim bunlar olamaz diyor. Ertesi gün gidiyor bir tane. Ee, oradaki bütün putları kırıyor, bir tanesini bırakıyor. Ondan sonra geliyorlar diyorlar Oy, bunu diyorlar kesin İbrahim yapmıştır. Çağırıyorlar götürüyorlar. Suçlayacaklar işte bunu sen yaptın bilmem ne yaptın. Diyor ki bakın diyor hepsi kırılmış dökülmüş burada bir tanesi kalmış. Demek ki diyor bu yapmıştır hepsini diyor kırmıştır diyor. Olur mu diyorlar. <gülüyor> o nasıl yapsın? O diyorlar taştan bilmem ne bir tanrı. Daha buradakileri bile kırdığına ve bunu yapamadığınıza inandığınız bir şeyi diyor. Nasıl ilah yaptınız? Şimdi biz de öyle. Yani geçip akar giden herhangi bir şey. Zaten akıp gidiyorsa sen nasıl onu tutup bu benim diyebilirsin? Hayatım bile diyemiyorsun. Hayat akıp gidiyor. Ve o kadar emanetçisin. bizim yolcu kitabında bu soruya bir tane cevap yazdık ama dedik ki senin bir şeyin var bu dünyada o da an ama o da anın içinde olursan buluşabilirsen buluştuğun kadarı senin ha bazen de şunu diyoruz biz buradan hani amellerimizi götüreceğiz ibadetlerimiz, yaptığımız güzel davranışlar, bunların da nasıl bir sistemle gideceğini merak ediyorsak, şöyle söyleyeyim. Madde olan her şey maddede kalacak. Peki ne götüreceğiz o zaman amel olarak? Halini götüreceksin. Özünü götürebilirsin. Haline ne kadar geçirebildiysen o amelin, işte o senin beden ötesine götürebileceğin bir şey. Ha, o da benim diyeceğim bir şey değil. Geçişte hani geçer kart. O hal seni bir sürü halden hale götürebilsin diye sana böyle serbest giriş kartı veriyor. O da yapmacık rol. Hani birilerine veya dışarıya göre yaptığın bir şey hale geçemiyor içeriye giremiyor. Bakın. Yani biz herhangi bir yeri, bir sistemi haşa Allah'ı kandıramıyoruz. Hani böyle termal kameralar var ya o termal kameralar nasıl nerede sıcaklık, nerede canlı görüyor ya. Hepimizin yaptığı tüm davranış ve hareketlerin gerçek amel mi değil mi görüntüsü kainatın içerisinde her an belli. Niyet haritası niyet kamerası. Hangi niyette neyi yapıyorsun? Hesap kitapla mı yapıyorsun? Ben diye çıkarlar mı yapıyorsun? Yoksa gerçekten onu Habil'in Allah'a en değerlisini kurban ederken verdiği halde mi yapıyorsun? Yoksa Kabil gibi ya yani ne olsa Allah görmeyecek ya da şöyle en kötü yüzünü koysak ne olacak diye yapıyorsun? Her bir tanesi biziz arkadaşlar. Habil kabil her an içimizde, dışarıda bir şey yok. Sende de bir şey yok çünkü. Çünkü her birimize an, an anlatılan biziz. Kendimiz ve kendimizden kendimize olan yolculuğumuz. Onun için bu son kitaba yolcu dedik. Yolda olan yolcu. Ama her yolcu hedefe ulaşamayabilir. Her yolcu yola hazırlık yapmamış olabilir. Nereye gideceğini bilemeyebilir. Kimisi yolda oyalanabilir. Kimisi tersine gidebilir. Kimisi de nereye gittiğini bilerek, nerede, kimin, nasıl çağıldığı, o çağrıya kulak vererek gerçekten özüne ve Rabbine doğru yönelir. Her birimiz bu yönelişte olanlardan olalım. Bu sadece dışarıdan bir şey değil. Evet önce dışarıdan, şu anda da dışarıdan anlatılıyor sizlere ama bu dışarı yetmez. Herhangi birinin sizin dışarıdan kulağınıza duyuracağı bir şey değil bu. Senin içeriden perdeni açıp duyacağın bir ses bu. Onun için buraya çıkan arkadaşlarımıza şunu gördünüz. Anlatamıyor. O anlatılacak bir şey değil. O öğretilecek bir şey değil. Hiç kimseye Yaradan'la muhabbetin tadı anlatılamaz. Ama bir taraftan her biriniz çeşitli kademelerde bu muhabbetin içindesiniz. Çeşitli kademelerden her biriniz seyrettiğinizde, gördüğünüzde, yaşadığınızda aslında Yaradan'la muhabbet halindesiniz. Rahatsızlıklarınız, sorunlarınız, ilişkileriniz, birçok konu ve olay aslında size Zaten sizin durumunuzu anlatıyor. Oku diyor bak. Şurada ağrıyor, şurada sorun çıkıyor, burada engel çıkıyor, burada tekrarlıyor, burada tadın kaçıyor. Öyleyse orası değil diyor. Zorlama. Gel bu tarafa. Hayır ben illa bu tarafa gideceğim. Gel. Sakin. Dışarıda çok gürültü varsa... Maddede dünyada çok hesap varsa korkular ve endişeler kişinin içeri duyamamasına neden oluyor. Bugün içeri duyan çok az insan var. Hatta kendinden içinden korkan var. Hatta ona yürümekten çekinen, kaçan var. Ve bugün çok büyük bir kesim kendini uzağa koyuyor. Ben neyim ki? Ben kimim ki? O ezenler, o ezme vesile olanlar aslında şeytanın oyuncağı olduğundan habersizce yapıyorlar bunu. Sen Allah'ın yarattığı mükemmel bir insansın. Sana verilen değerin zerresini görsen burada yanakül olursun. Peki niye benden bir şey olmaz diyorsun? Niye ben yapamam diyorsun? Ben şöyle olamam, ben böyle olamam zanlını veren sana ne ve kim ki? İşte orada şeytan devreye giriyor. Es kendini. Bak sen ne kadar hatalar yapıyorsun, ne kadar kötü şeyler yapıyorsun. Pişmanlıkların içinde boğul, o cehennemin olsun. Burada o cehennem varsa ne taşıyacaksın? Bedenin ötesini ne taşıyabilirsin? O cehennemi taşırsın. Kendine geçmişte yaptığı bir hatada öldüremeyen, ölmeyen evet ben burada bu ders aldım bunu yaptım ama şimdi daha iyisini yapabilirim. Hayır sen çok günahkarsın kötü şeyler yaptın. Ezil burada, yan burada. Kim seni yapıyor? Sen. Hayır Allah beni cehenneme attı. Hayır sen. Hani böyle Evliyaların anlattığı bir sürü şey var. Hani insanlara hiçbir şey yapmaya, etmeye gerek yok. Onlar kendi kendilerine yeter diyor. Onların hırsları, <gülüyor> hani nesleri, onlara her türlü ceza verme yeter. Yani bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sana zulmedici, seni cezalandırıcı bir Allah yok. Bakın. Ama sen bunların her birini yapacak muktedeliktesin. Öyleyse hayatını cennet ya da cehennem eyleyebilme kudretindesin. Seçim senin. Ha bunu öğrendik hadi hemen cenneti seçelim. Seçelim. Hadi gel huzura o zaman. Hadi huzurlu işler yapalım. Tat verecek işler yapalım. Tatlı sohbetler yapalım. Sevgi diliyle konuşalım, kucaklaşalım, birbirimize fayda vermeye çalışalım. Olumsuz bir şey gördüysek üstünü örtelim, iyileştirmeye çalışalım. Güzellikleri gördüksek çoğaltmaya çalışalım. Huzur vermeye, tat vermeye, lezzet alışverişlerinde olmaya çalışalım. Vermenin alabilmek, alabilmenin vermek olduğuyla paylaşımlar yapalım. Hadi huzura gel, onu dinleyelim, Birbirimizde onu, her birimizin varlığının içerisinde onu selamlayalım. Bir karıncada onu hissedelim, o tekamüle saygı duyalım, hayata, dünyaya, dünyanın düzenine selam verelim, selamlaşalım. Madem ki her biri bir harfle bize konuşuyor ve muhabbet halinde. Bu kadar kolay. Talep ettiğinde seni bu yola alabilmek için sistem harekete geçer. Onun için her birimize her an cennetin kapısı açık. Ve şimdi hani çeşitli arkadaşlarını da dinlediniz. Belki biraz daha sohbet ederiz onlardan da. Siz dönüştüğünüzde, hayatınızı iyileştirdiğinizde seyrettikleriniz sizden yine yansıyan olarak güzellik seyredersiniz. Fakat siz eğer hayat aynasına olumsuzluklar, negatifler, ki nefret, yargılamalar ile bakıyorsanız ne seyredeceksiniz? Bir sürü eski evliya hikayeleri dinlediniz, okudunuz, onlarda ne gördünüz, size ne anlattı, onlar nasıl insanlardı, her birinizde onların mayası yok mu, kimi yargıladılar, kimi eleştirdiler, hangi anlayış, hangi takım, hangi parti, hangi din, hangi görüş diye ayırdılar. Bir tane ayrımcılık yapan evliya gördünüz mü? Sümbül Efendimiz, Merkez Efendimiz, Hacı Bayram Velimiz, Hacı Bektaş-ı Yunus Emre'miz, Pir Sultan Abdallarımız her bir tanesi daha milyonlarca bakın. Adıyla, sanıyla ve hiç kendini göstermemiş. Çok yakış. Şu anda da bir sürü Anadolu'nun içinde, her kasabamızın içinde var. Var. Çeşitli meslek gruplarının içinde var. Ama bazılarının görevi başka. Kimisi gelir, değil mi? Bir sanatçı olur. Nerede bizim? Buranın isim babası. Resmi burada da olsun yani. Değil mi? Başı tartayım. Var değil mi? Tamam. Şimdi gelir sanatçı rolüyle yapar. Ama dünyanın kendine göre halleri bilmemleri vardır. Bir erenler vardır, bir de erdirenler vardır. Bakın, her birinin görevi başkadır. Bir, bir sürü noktada ampuller yanan ve yakanlar vardır. Bir de onları besleyen trafolar vardır. Ama Hiçbir yer boş değildir. Dünyanın her noktasında, her kasabasında Allah'ın bir velisi vardır. Ne yani şimdi ateşe tapanların şimdi veli mi olacak? Tabii ki olacak. Onları kim yarattı? Onlar beslenmesin. Senin en uzak gördüğün bir anlayışın bir dinin içinde de bir veli var. Onları besleyecektir. Onları kendi anlayışı için de güzelliğe teşvik edecek. Hatta hiçbir dil bilmeyen, tamamen ilkel bir kabilenin içinde de orada bir ampul var. Aydınlatacak onların diliyle. Çünkü eşitlik var. Her birimiz yakın, eşit mesafede. Her birimiz o kadar seviyoruz ki, her birimiz o kadar özeliz ama hiç yerimizde birbirimizden daha üstün, daha yüksek ve daha aşağıda değiniz. Tıpkı senin hücrelerin gibi. Sen hangi hücreni birbirinden ayırıyorsun? Bu sol gözün, bu sağ gözün. Bu sadece bu solcu. Bu barsam, bu karacığın. Hayır. Ben... Karı ciğerimi daha çok seviyorum. Çünkü bağırsaklarım kokuyor. Ha, o işini yapmasın bak gör ne oluyor. Dünyada her bir insanın, her bir cemaatin, her bir ümmetin, her bir topluluğun kendine göre bir işi, bir vazifesi var. Biz isteseydik bütün ümmetleri bir kılardık diyor değil mi? Yani bir kılınmaması gereken bir durum var. Ama hepsinin birliği var. Tıpkı senin bedenindeki gibi. Peki sen niye ayırırsın? Niye yakın, uzak görürsün? Kendine, kendi yoluna, kendi içine, kendi bağlantına değil de başkaları yargılamaya neden bakarsın? Çünkü kendinden kaçarsın. Kendine bakar ve kendini gören için dışarıyı yargılamak bitiyor arkadaşlar. Çünkü artık kendinden alemi seyretmeye başlıyorsun. İçeriden bakıyorsun. İçeriden baktığında görecek artık onun gözleriyle, onun eli ayağı olarak burada olursun. Onun için her birimiz, amellerimizi yaptıklarımızla yeryüzünde, hayat içerisinde nasıl onun eli ayağı olurum diyeceğiz. Nasıl oluruz? Yardımlaşarak, paylaşarak. Bunu yapabilmek için ön bir şart var. Çünkü bu biz olmak, hepimiz olmak. Ama diyor eğer sen ben olamazsan nefsini bilemezsen nefsinin sınırını bilemezsen, burayı koyamazsan o zaman sen biz olamazsın, takiye yaparsın. Öyleyse önce kendimiz öğreneceğiz. Kendimiz olacağız ve bu hayat içerisinde bize verilmiş olan hayatın kıymetini bilerek bozulacağız. Ya ne olsa Allah'ın verdiği işte emanetler şunlar bunlar. Ver herkese gitsin. Hayır bu değil. Bu yanlış bir bilgi. Güdümlü bir bilgi. Şeytani bir bilgi. Bakın arkadaşlar. Ya Allah vermedi mi bana? Verin herkese. Peki ya sen? Ya senin kul hakkın? Hani kul hakkı yemeyecektin? Niye yedirdin kulluk hakkını başkalarına? Onun için her birimiz öncelikle kendi hayatımıza sahip çıkmak durumundayız. Biraz önce sahiplenmedik ama sahip çıkacağız. Nerede evet diyeceğiz? Nerede hayır diyeceğiz? Neyi içeri alıp? Neyi almayacağız? Hangisi benim için faydalı? Hangisi benim için faydasız bileceğiz? Bunun diğer adı ne? Akledeceğiz. Neden akletmezsin? Akletmek ne demek? Faydalı ya, faydasızı ayırmak demek arkadaşlar. Çünkü sen her türlü seçimi yaparsın. Allah'ın yarattığı sistem için özgürsün. Ve Neyi seçersen seç. Elinde sonunda ona da Çok şükür. O zaman istediğimizi yapalım. Ama zaman kaybedersin, Oyalanırsın. Ve bu oyalandığın haller ve durumlar senin cehennemin olur. Öyleyse bir taraftan bize verilmiş olan hayat ve bütün bunların içinde en önemlisi olan zaman hediyesini değerlendirmek durumundayız. Zamanının değerini bilebilmek, kendi değerini bilmekle başlar. Bunun değerini bilmek, Yaradan'ı hissetmek ve onun sana emanetini kabulle başlar. Eğer sen kendinin, hayatın, Zamanın değerini bilmiyorsan, aslında Allah'ın sana neler sunduğunun değerini bilmiyordun şu ana kadar. Öyleyse burayı hatırlayacağız. Ve her birimiz diyeceğiz ki, bu benim alanım. Ya yani, ne oluyor? annenin dediğini yap. <gülüyor> Yapabilirim de yapmayabilirim. Buraya soracağım. Ne diyorsa hayır, ne diyorsa evet değil. Tabii ki hayatın içinde bir uyum, bir denge var. Otoriteyle barışıklık ilkeniz var. Otoriteyle kavga edenler bunlarla ilgili bir sürü YouTube videolarımız var. Görecek, dinleyecek ve bakacaklar. Fakat diğer tarafta alanına sahip çıkmadığında, ben diyemediğinde bize akıp faydalı olamıyorsun. Çünkü o kişi şöyle zannediyor. Şimdi benim elimde diyelim ki on birim var. O on birimi vereyim, kurtulayım. Verdin ve öldün. Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Aslında bunun arkasında madde ise madde kibrettiğini ve küçük gördüğünü öğreniyorsun. O zaman hayat seni Maddenin, dişinin ve dünyanın karşısında eğdiriyor ve secde ettiriyor. Bir erkekse parayla ilgili, maddeyle ilgili karısı ilgili şeyler yaşıyor. Maddeye secde edemediği için. Maddeye secde mi edeceğiz? İblis mi Adem'le Havva'nın karşısına eğilmeydi de. Tapmaktan bahsetmiyoruz. Tabii ki la ilahe illallah. Ondan başka tapacak yoktur. Ama saygıyla maddenin, dünyanın, dişinin ve sana hizmet eden unsurların karşısında secde etmek durumundasın. Yoksa ne oluyor? Cennetten kovuluyorsun. Cennete gidebilmenin öyleyse bir yolu olanın, maddenin Adem'le Havva'nın birliğinin karşısına eğilebilmek. Eğer bir kadın eğilemiyorsa ne yapıyor? Kendini kadın hissedemiyor. Dişi hissedemiyor. Dişiliğiyle barışamıyor. Bu sefer rahimde, hormonlarda, böbreklerde bir sürü sorunlar çıkmaya başlıyor. Tüm kemik sorunları. Bunlar. Birisi arada geldi bana soruyor. kemikle ilgili. Bunlar. Öyleyse Hayatınızdaki her türlü rahatsızlığın ve sorunun temelinde de yine bu dengesizlik var. Oku diyor. Gel bak. Burada senin için ne kadar güzellikler var, ne kadar güzel böyle bilgiler var. Eğer okursan hayat sana ne kadar güzel akacak, kucaklayacak ve sen bu dünyanı cennet eğileceksin ve bu dünyayı cennet eylediğin için beden ötesinde Ölümü bir doğum gibi kucaklayacaksın. Hatta geçmişi sevgiyle yakacaksın. Çık! Faydalarını, özünü alıp onları bırakacaksın. Eğer bunları hayat içinde yapamıyorsan, burada bu bedeni terk ettiğinde de ölemiyorsun. Yani Öldü diyoruz ya, hayır ölmedi. Yani. Devam ediyor. Otomatik mekanizma devam ediyor. Otomatik imajinasyon sistemiyle burada bırakamadıklarının içinde yaşıyor kişi. Onun adı Kadir Hazar. Öyleyse burada ölümle doğumu birleştirerek, bir görenek, ikisinin birbirini desteklediğini bilerek, her gece ölüm her sabah doğarak öncelikle. Ondan sonra da her adımda yeni bir hale, yeni bir duruma, yeni bir güzelle güzelliğe açılabilmek üzere biraz önceyi arkana bırakarak. Ama ileriye, geleceğe, yürürken, ilerlerken arkana dönüp bakıyorsan Hazreti Lut'un karası gibi oluyorsun. Ne oluyordu? Tuz deneyi oluyor. Öyleyse her birimiz yeniye, yeniliklere, geçmiş ve eskiyle helalleşerek, bir taraftan oranı öderek. İşte Ankarsal, Ankara'ların doğumu. Biz geçmişte ölmeyi gönüllü bir şekilde kabul ediyorsak, bakın gönüllü ölmenin adı şehitlik gönüllü öldüğün an şehit oluyorsun şehit olduğun an ne oluyorsun biliyor musun? şahit onun için eşhedü en la ilahe illallah bakın yani İslam oluyorsun İslam neymiş? şahitlikmiş. Peki nasıl şahit olacağız? Şehit olarak. Nasıl şehit olacağız? Geçmişi ve eskiyi oraya kadar ki her türlü hali bırakarak. Onun için İslam demek, selamet demek. Bakın hayatınız selamette mi? Yani İslam mısın? Selamettesin. Selamette değil misin? İslam değilsin. Bu anlattığım bir din mi? bir hal hepimiz bunun için İslam'a çağrılıyoruz bakın selamete çağrılıyoruz ve bunu yapabilmek için işte geçmiş yakılmaya hazır mı? vazgeçmek değil söylediğim bakın bu iş vazgeçerek olmuyor vazgeçmede gönülsüz bırakma var hala gözün arkada mecburiyetle var Bazen o da Ama şimdi geçmişten alacağını, geçmiş hallerden, durumlardan, bilgilerden, her türlü sistemin içinden geçmişte alacağını aldığın an sana kapı açılıyor, gel diyor, buyur. Madem ki öldün, gönüllü bir şekilde eski geçmişte şehit olmaya kabul ettin, şimdi şahitlik makamındasın. Peki şahitlik makamı nedir? Şahitlik makamı bu kainat dediğimiz sistemi seyredebilmek için Allah'ın bize yolladığı bir bilettir. Gel der. Ben kainat diye bir hayat filmi yaratıyorum. An be an. Ve sana protokolden bir koltuk veriyorum. Gel yanında otur ve seyret. Bu benim rüyam. Buradaki hiçbir şey dokunmadan, her şeyin ne kadar güzel ve mükemmel gittiğinin şahidi ol. Ay bu niye böyle olmuş? Şurayı değiştireyim. Burası kötü. Hop o şahitlikten filmin içine girersin, figüran olursun. Onun için bir şekilde şehitlik, şahitlik ve senin teslimiyetin başlar. O teslimiyet içinde artık sadece her şeyin ne kadar güzel, ne kadar mükemmel olduğu seni coşturur. İşte bu, o ve bir bir ve o, senin gönlünden ve içinden bambaşka görünmeye ve izlenmeye başlar. Onun için Yolcu kitabında dedik ki, sen o değilsin ama ondan öte değilsin. Ben oyum demek doğru değil ama ondan öte değilim. Bakın. İşte bu bir anahtardır. Bu sizi bir halde öldürüp, bir hale yeniden doğabilmek üzere, kapıları açmak üzere bir yolculuğun, bir yolun havai şeyidir, işaret fişiğidir ve pederidir. Diğer taraftan tabi önümüzde müthiş güzel dönemler, günler, Anka'nın belki de doğumu, doğuşu için hazırlanıyor ve başlıyor. Nasıl ki biz kendi içimizde bu şahitliğe şehit olmadan ilerleyemiyorsak bir sürü bundan sonraki gelecek olan gelmiş olan çocuklarımız, gençlerimiz şimdi hazır. Bugüne kadar kar delenler vardı. Şimdi kor delenler geldi. Teşekkürler. Evet, bir teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Ampasal doğum konulu söyleşimizde İnan Güner'in Kalbinden Dilekler bizim de can kulağıyla dinlediğimiz söyleşimizin sona geldik. Alkışlarla teşekkür ediyoruz. Sağ olun, Birkaç arkadaşımızın annediyor bir sorusu var. Onları da cevaplayalımayım. Evet. Hoş, Hoş bulduk. Ben buraya Ben size e, bir şeyler anlatmak istiyorum. Yaşan bir bir teşekkür ederim. Ben Nacim Ayran Bekir Dersitesi'nin Sultan Kıraklı'nda. Evet. Hocam, Nuray evet. Demirel Hocam'la iki ders görüyoruz. Kendindeki huzurlu fark ettik. Derslerimiz, diğer derslerle deniliyoruz. 22 kişilik bir sınıftayız. Normal hocam dersleri çok zorlu geçiyor ve bunu arkadaşlarımız son gün, geçen gün söylediler ya bir ders diğer sınıflarda de neden bizim sporumuz değişiyor? Yani genç oldukları için çocuklar ve bunu bugün anladığım ki ben hocamın öğrencisi olarak bize de bir şeyler geçirmiş. Maşallah. Sizin huzurunuzdan. Allah, Allah razı olsun. Çok sağ olun. Evet. Sorusu soru. olan soru. oradan bir hanımefendiye bakın. Hemen mikrofon evet. isteği gel buraya. Evet. Çok güzel. Hoş geldiniz. Merhaba. Hocam. Hocam sizin konuşmalarınızda şey, şimdi benim tek tek her şeyi dinlemek için elimizle kullanıyor olmamız benim diktecilik evet. varlığından aldığım bir olmaması. Ben bundan memnunum. Şimdiye geliyoruz. Topluyoruz. Hep beraber dağılıyoruz. Hop tekrar şimdiye. Teşekkür evet, Sağ olun. Evet orada bir hanımefendi var yine. Evet gelelim önce buraya tamam. Ne olacak? Benim ki hayatımda ayağımı sormak istediğim bir şey var mı? İki tenzere bekliyorum, yoksuz, gözlüyorum. Ama ikisinde kalup da gelip etmeyeceğim. Vaktidir. İnşallah şifa var. Benim geçmişte bir geçmişte oldu ayrılık. bir 13 sene oldu. Eee bayağı bir zorluydu. Şu anda gizli karar var. Kendimi ortaya veremiyorum. Tamam, kamera bu tarafa çevir. Evet. Eğer şeyse görülmesin. Ya bakayım kararı da bunu devam ettiriyorum. Bunun hikmeti nedir? Yanlış yere mi Ve bir yerde göreceğim bir göreceğimden bir aklı çıkıyor yani. Tabii. Şimdi bakın. O koca hanfendi topraklamak ve baskılamak üzere gelmiştir. Baskıcı kocalar, baskıcı anne babalar yeteri kadar köklenemeyen, bu hayatı sevemeyen çocukların şifacılarıdır. Anne baba acıtıyorsa, dayak atıyorsa, çocukları incitiyorsa o çocuklar yeteri kadar bu hayata kök salamayan çocuklardır. Bakın hiçbir tanesi tesadüfen buluşmuyor. Şimdi Hamfendi ancak köklenebiliyor. Ben şimdi ona sorsam çocukluk nasıl geçti? Peki çok daha eski zamanlarda belki intihara da düşündü. Hayattan ayrılmayı da düşündü. Yeteri kadar hayatı sevmemeyi de düşündü. Doğru mu? Mikrofon. Bak şimdi sadece matematiği göstermek istiyorum. Şimdi ancak öyle bir koca, öyle bir baskı yani iki omuzuna baskı kadersel olarak onu bu dünyada tutabildi. Şu anda bile o baskıyla duruyor. Peki bunlar ne zaman özgürleşir? Gerçekten kendisini severek bu hayatı kucakladığında, verilen tam bir şükürle sevdiğinde tık adam gidiyor yani. Yok adam bozulmuyor. Ya ölüyor, ya adam başka memlekete gidiyor, ya da geliyor, özür diliyor. Böyle defalarca yaşayan insanlar var. Tamam mı? Hatta benim ayakta ben buna üç beni öldürdüm siz ilk yıllarında. Yani bir türlü akılsız erkeği, neden bunlar ölçülüyor ama hatta oğlum söyledi size ilk kendisi. Benim oğlum ona koştur, bir sorumluluk aldı, ne yapalım diye. Sizin doğru yıcağını da bir soru ben de kaldım. Ne dedin? Ne sordun? Sosyal ne dedim? Gelecek planım var mı nedir? Ben ne kadar planını daha yapamıyorum ölüm korkusundan dolayı. Öldüreceğim, değiştirebiliyorum. De, de, de. Çoğu var da aynı şekilde. Böyle bir şey ama o benim şey tamamladı. Evet, şimdi bakın. Şimdi şu an ne kadar belki ölüm korkusunu yaşadı ya. Evet. Halbuki içinde ölmeye çok meyil vardı. Onun için bu korkuya ihtiyaç var. Geçmişte bu meyli hatırlıyor musun? Hatta şöyle bir şey, evliliği zamanında çöpüş yani, yani ben sence kuvvetle şükürler olsun, Günah olmalı dedim hani diyorlardı ki, e, intihar eden kişi imansız gider diye bir şey ben onun çiçeğinden yapamıyorum. Evet. Hatta ayın konayını yiyken de dedim ki, e, çok havçı değil çocuklar yiyken yani de fark edilir, de, de, de, de. Evet, şimdi bakın, evet. bu koca ona dayatmam Bakın ihtiyaçlarıyla şu ana kadar nasıl onun hala ihtiyacı görüyor musunuz? Matematik yani bizim de bu konuları belki yani binlerce böyle toplantıda sormuştum, cevaplanmıştım. Ama bu bir matematik, ilahi matematik. Yani herhangi bir şekilde baskıcı kocayla, babayla, dayakçı anneyle buluşulmuyor. Ya olur mu? Kadın şöyle şöyle, çocuklarına zarar veriyor. Neden? Neden o anneye doğdun? E bu Allah'ın bir cezası değil. Senin ihtiyacın. Bakın. Ve sen o ihtiyaçtan özgürleştiğin an, anne melek gibi oluyor. Yine Ankara'da bir arkadaşımız vardı. Bizim bir Ankara buluşmamızda vardı. Yani kardeşin gözlerinin önünde asmaya çalışıyor. Kızını boğarken değil mi? var. Yani Ankara Kahvaltı buluşmamızda var. izleyelim Çünkü o kadar baskıya ihtiyaç var. Onları seyretmese kendini öldürüp gidecek. Onun şifacısı anne. Senin şu ana kadar şifacın kocan. Şimdi ne kadar kızıyorsun belki şu ana kadar? Adam bana böyle yapıyor, beni öldürecek. Tamam da seni kendin öldürecektin yoksa. O adamın korkusu Ölüm korkusuyla sen şimdi hayatın değerini bilme okulundasın. Adamın yaptığı şimdi güzelliğe bak. Senin için ne kadar ağır bir yük, bir günahı üstlenmiş. Sen özgürleş ki adam da bu halden özgürleşsin. Bakın merkezde o var, dışarısı değil. Evet, var mı? Çok sağ olun. Tamam, evet. Neyle ilgili hocam. Alıp terlemeyelim ayakları, bir kadar bir benim, bir anayörüm, evet. ideal beden Şöyle, bedenle i̇deal buluş diye bizim tabii atölye çalışmamız var. Şöyle arkadaşlar bakın. Şimdi şunu diyebilir kişi. Eceğim işte biraz boğaz, ırsi canım işte benim annem, babam bilmem değil. Sen. Bak, hepsi senle alakalı. Peki ne alakası var yani şimdi? Ayrıca bir tanesi incelik, bir tanesi kilolu, bir tanesi bayağı kilolu. Şimdi bu özellikle senin kendini korumanla alakalı. Duygunu, bedenini, hayatını koruyamadığında koruma yapmak durumundasın. Şimdi diyelim ki soğuk olduğunda ne yapıyorsun? Üzerine bir ceket alıyorsun. Biraz daha soğuk olduğunda palto alıyorsun. Peki çok soğuk olduğunu ona göre montlar bilmem neler giyiyorsun. İşte soğuk, negatif ve bir korku diye düşünün. Ne kadar üzerine palto ya da yağ giyiyorsam o kadar içeride kendini koruma isteğin var. Ya gittik diyet yaptık. Falanca doktorlara gittik bilmem ne yaptık gitmedi bitmedi. Neden? E çünkü içeridekini bırakmadım. Bizim ilk bahar ve sonbahar detoks programlarımız var. Katılan var mı bizim? Bakın. Nedir durum? Hocam. Vicu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hafifledim. Evet, inceldim. Nedir durum? Hocam son bahar detoksundan sonra 7 kilo vermiştim. Maşallah. Daha da yolda. <gülüyor> Bakın. Online yani, <gülüyor> evlerini yaptılar. Kimse bir yere gelmedi. Kan Artık değerleri kan değerleri düzelmiş. Bakın. Bir sürü. Ne? Kurdeşenler. Kurdeşenler bilmem neler geçmiş. Neden? Çünkü idrakle. Eğer o idrak anahtarı yoksa dışarıdan git istediğin kadar kiloyu ver, tekrar alırsın. Taşlar. taşlar. Neler dökülmüş? Hemen bir şey alalım. Mikrofon. Bakın. Safra kesesi taşlar. O taşlar gittikten sonra nasıl hissettin kendini? Ben kendimi çok hafif veriştirdim. Bir de bu bölgede böyle şey oluyor. Zaman zaman bir ağrı sancı. Ağrı, ağrı sancı. Hiç öyle bir, bir sürü doktorada gitmiştim. şey bulamamıştım. E, Çocuğum bulamamıştım. Evet. E, şimdi sonbahardakini kızımın ameliyat sebebiyle yapamadım hocam. E, ay, onun için de Allah hizmet ederse aynı periyotta başlayacağım. Yolcu kitabını da Allah hizmet ederse birinci kapısından geçmeye niyetim var. İkisi de üst üste şey oldu. Haydi hayırlısı olsun. Şimdi burada bazen şöyle ayırıyorsunuz. Bu bedenin işi. Kilo, sağlık, işte taşlar, ağrılar, sızılar bu beden işi. Bu duygunun işi. Duygusal ilişkiler, işte bilmem ne. E bu ruhsal iş, bu manevi iş, bu kafa işi, bu ekonomi, bu ilişkiler. Arkadaşlar hepsi senin hayatın ve hepsi birbiriyle ilişkili ve hepsi senden yansıyor. Herhangi birinde eğer olumsuz, senin için kötü gibi görünen bir şey varsa sorumlusu sensin. Bu bir kendini yine ezme durumu değil. İyileştiririz çünkü sensin. Ve sen talep ettiğinde, emek verdiğinde iyileşir. Hepimiz için bakın bu geçerli. Öyleyse kendi hayatınızın gemisinin dümenine geçin. Eğer kaptan sen olursan, hayatının kahramanı sen olursan, başrolüne kendini koyarsan yaradanın sana akıttığı, aktardığı, şifa da, bilgi de, seziler de seni kendinden kendine götürür. Bir insan... Kendiyle buluşuyorsa, buluştuğu yaradan olur. Evet, bir soru daha alalım. Sualler gelmeye devam edecek Sayın Ünlü Alcılar. Ama Zaman. bugün bir anlam arayışındayız. Evet. Ee, Anlamama uygun olarak da Keşke Öncelikle Başkanı Surgut Altınok'un bir pleket takdirdiğini gerçekleştirmek üzere AK Parti çıkardık olarak içe başkanı Saliha Kişir'e bu arz ediliyor. Oha, ar ne kadar güzel. Sağ, ol. Sağ ol keyifli. Biz ilk defa şöyle, ben Saliha Küçüker, hakikaten çok keyifli bir sohbetti. Biz ilk defa böyle bir fırsatı yakaladık. İnşallah takip edeceğiz, takip etsiz olacağız. Çok ben başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başkanım da bu evet. çok sağ olun. Hepinizin adını alıyorum. İnşallah faydalı yine yeni güzel buluşmalar yapalım. Ne mutlu ki bakın, bu kadar güzel bir salon yapılmış, emek verilmiş. Bu emeği önce görelim. Bakın, burada bir fayda var, bu faydayı alalım. Şu yaptı, bu yaptı değil. Bunlar hepsi ülkemizin, bizim bu değerleri kabul edelim. Ve güzel bir şey yapıyorsa takdir edelim. Takdir edelim ve daha güzeller yapılsın diye onları özendirip şekillendirelim. Ben de bu güzel salona... Bu kadar güzel emekler verildiği için sizlere ve tüm burada bu emeği geçen dostlara teşekkür ederim. Bizleriyle bu kadar güzel bir insan grubunu da burada ağırladığınız için de tekrardan Keşi Belediyesi'ne ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sağ olun.